En kötüsü şey, eşeklerin güpe takmaları, saç uzatmaları, uyuk doymamaları. Benim babam karışmıyor. Sana ne lan bir giydiğimi? <gülüyor> Ayakkabısıyla kemeri aynı renk olmalı. Senin yaşın kaç? 16 abi. Müslüman mısın sen? Müslüman elhamdülür. Ne mi giyinmen lazım? lazım? Kapandıktan bir yıl sonra da işlerinin yolunda gitmediğini öne sürerek tekrar arzın açıldı. Allahu Ekber! Şimdi erkekler olmuş kadın. Kadınlar olmuş erkek. Allah rızası için şort savunuyorum. Yani tarifleri insanlar ama Allah rızası için miniyeti'yi savunuyorum. Allah kabul etsin. Allah kabul